Merhaba, New York'ta Metropolitan Sanat Müzesi'ndeyiz ve alçı üzerine yapılmış olan çok büyük bir duvar resmine bakmaktayız. Ebatları 7,5 metreye 15 metre. Gerçekten çok büyük. Bu eser, Shansi eyaletindeki Baun Buda Tapınağı'nın Doğu Mağarasından gelmiş. Tapınak 1930'larda keşfedilmiş ve sutra olarak bilinen kutsal yazılar da burada bulunmuş. Bu keşif tapınağın gündeme gelmesini sağlamış. Keşişler, bu duvar resmini satmayı ve bu satıştan gelecek parayla da binanın restorasyonunu yaptırmaya karar vermişler. Duvar resmi yerinden çıkartılmış. Önce bir sanat simsarına satılmış. O da, 1964 yılında Arthur Sackler'a satmış. Arthur Sackler da gördüğümüz duvar resmini Metropolitan Müzesi'ne bağışlamış. Çok güzel. Ve benim görmeye alıştıklarımdan oldukça farklı. Çin resim sanatının kağıt üzerine yapılmış örneklerini daha önce çok gördüm. Ama acaba duvar resimleri ne kadar yaygındı? İşin aslına bakarsanız, Çin resim sanatının ilk örnekleri duvar resimleri. Bunu hem döneme ait edebi eserlerden hem de son 50 yılda bulunmuş olan döneme ait eserlerden anlıyoruz. Çin'in Kuzeybatı bölgesinde Moğollara ait mağaraların keşfedildiği bölgeler adeta birer ansiklopedi gibi. Burada yer alan Budist duvar resimleri 4. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar devam ediyor. Tüm sarayların ve tapınakların duvarlarında resimler yer alıyor. Çok önem verdikleri bir resim biçimi ancak günümüze ulaşmıyor. Baktığımız resim 14. yüzyılın başlarından kalma. Yani Budizm bu resmin yapıldığı tarihten bin yıl öncesinden beri var. Temsil kabiliyetinin çok gelişmiş olduğunu görüyoruz. Yun Hanedanı dönemine ait. Çin'i yönetmiş olan yabancı bir hanedan. Yani bu resmin yapıldığı dönemde Çin'de belirgin bir siyasi değişim yaşanmakta olduğunu söylemek mümkün. Çin'i ham değil de Moğollar yönetiyor. Moğollar Çin'i birleştiriyor ve çok değişik bir resim tarzı gelişiyor. Himalaya ve Tibet tarzına yakın bir tarz. Buda'nın iki tarafında bodhisattvalar oturuyor. Buda ile tezat oluşturduklarını düşünüyorum. Buda çok farklı gözüküyor. Buradaki mücevherlerle süslenmiş dans giysileriyle karşılaştırıldığında tarzı çok yalın. Bu da dünyevi tüm zevklerden vazgeçiyor. Bu sebeple de burada keşiş giysileriyle gösterilmiş. Bodhisatvalar aydınlanmaya ermiş varlıklar. Dünyadaki diğer varlıklara yardımcı olmaya yemin etmişler. Acıların da insanı geliştirdiğine ve yeniden doğuşun sürekliliğine inanıyorlarmış. Bu bağlamda da burada soylulara ait giysilerle betimlenmişler da Budistlerin klasik oturma pozisyonunda. Elleriyle de mudras olarak bilinen hareketi yapmış. Bu el hareketi resmedilenin hangi Buda olduğunu anlamamızı sağlayacak şekilde bazen farklılaştırılır. Burada biraz aklım karıştı. Ortada yer alan Buda'ya bakıyorum. Büyük kulak memeleri var. Başının arkasındaki haleyi görüyorum. Bunun tarihi Buda olduğunu düşünmüştüm. Daha sonra diğer Buda'ların tümünde de gördüğümüz karakteristik özellikler bunlar. Budizm önce Hindistan'daki düzlüklerde, ovalarda başlıyor ve sonra Çin'e yayılıyor. Yani başlangıçta Buda bir insan, Tanrı değil. Tarihi Buda derken kastettiğim bu kişiydi. Buda Shakyamuni. Himalaya dağlarının eteklerinde doğmuştu. Din geliştikçe, Budizm Çin'de de yayıldıkça... Mahayana ismini aldı. Mahayana Budizm sisteminde cennetlere başkanlık eden değişik budalar var. Bu resim sanırım Bisa Jaguru'nun bir toplantısını betimliyor. Şifa ve ilaç budası yani. Mahayana Budizminin bir diğer temel ögesi de Bodhisattva. Zira bu şefkate, merhamete dayalı bir din ve Bodhisattva da müşfik bir kişilik. Bu sebeple Çin Budizminde Bodhisattva'ya çok ibadet edilir. Ruhani grubun betimlendiği bölümden biraz aşağı bakalım. Bu da lotus çiçeklerinin üzerinde oturuyor. Altında çok güzel süslenmiş bir kaide var. Bunun altında ise oturanlar var. Lotusler ve arkasındaki haleyle çerçeve içine alınmış olan bölümde sunulan değişik şeyleri görüyoruz. Udaya, bodhisattvalara veya aşağıda yer alan figürlere baktığımızda formlara son derece önem verilmiş olduğunu görüyoruz. Neredeyse lineer olarak yerleştirilmişler. Yani düz bir çizgi üzerinde. Bu figürlerin üzerinden dökülen şallarda dahi göze çarpıyor. Buradaki hareket çizgilerle belirtilmiş. Figürlerde de kalınlaşan veya incelen çizgiler kullanılmış. Rengi çok güzel. Pek çok dini duvar resmiyle çevrili olduğunu, ayrıca da renklendirilmiş heykellerle çevrili olduğunu gözünüzde canlandırın. Bu resim bir tapınağın duvarından geliyor demiştik. Böyle bir resmin aynı zamanda eğitsel amaçları olduğunu düşünebilir miyiz? Budizme ilişkin resimleri zanaatkarlar yapıyor. Ancak kullanılan ögelerin dinen uygun olması keşişler tarafından denetleniyor. Budizmde... Hem resimler hem de heykeller eğitsel amaçlarla kullanılıyor. Burada da dini referansa sahip pek çok imge var. Ancak konunun ne olduğunu tam olarak çözemiyorum. Çin sanatının bu dönemi hakkında hala incelememiz gereken pek çok şey var. Sanat tarihinin de sürekli güncellendiğini ve hala öğrenecek çok şeyimiz olduğunu söylemem gerekir.